Akyaka'ya giderken Muğla'nın merkezine uğramadan olmaz dedim. Şehir merkezinde geziyorum. Biraz da mahalleliyle sohbet ediyorum. Mahalle diyorum çünkü eski Muğla. Bildiğimiz eski o iki katlı ahşap evlerin olduğu, güzel kapıların olduğu eski nostaljik Muğla'da gezmek istedim. Sizleri de gezdirmek istedim. Hadi başlayalım. Müzik Arkadaşlar çarşıda bazı yapıtların önündeki kapılar çok meşhurmuş. insanlar burada fotoğraf çektirirlermiş. ben de açıkçası kapılara sebep çarşının içerisine kaymak istedim bugün pazar olduğu için sessiz sakin Evet ahşaptan çok güzel bir kapı tam fotoğraflık bence de insanlar haklılar turistler Akyaka vesaire taraflarında yani Deniz'in Göl'ün olduğu yerlerde tatil yapmak istediklerinde buradan geçiyorlarsa muhakkak bu kapılara uğrayıp fotoğraf çektiriyorlarmış Arkadaşlar Zaire pazarı diye bir yer keşfettim pazar günü olmasına rağmen kapısı açık ve gene o bahsettiğim güzel kapılardan ortaya böyle bir avluya doğru gidiyorsunuz burada perşembeleri öğrendiğim kadarıyla ahaliden pazar kuruluyormuş Eski Zaire pazarı canlandırma projesi Burada yazılarımız var güzel bir yer Menteşe yöresinin neleri ünlüdür dersek kapısı, kapı tokmağı, merkezdeki beyaz güvercini, e, konakaltı kültür merkezi dağımızla ünlüdür. Menteşe'nin olduğu yer. Süper. E, kendim geleneksel hoca olduğum için söyleyebilirim Hı -hı. sizlere. 11. yüzyıldan bu yana evet. takriben 50 bin tane kapı tokmağına vardı ama günümüzde ne yazık ki 30 tanesi kaldı. Her bir kapı tokmağında özel bir hikayesi vardır Muğla'da. Hı hı. Genç kızları evlenecek olanların el şeklindedir. Evlenmeye hazır olduklarını görürler, ona göre kapılarını tıklatırlar. Aa çok tatlı. <gülüyor> evet, hepsinin ayrı bir hikayesi vardır. Kuzulu kapılar aslında e, onların da ayrı ayrı hikayeleri vardır. Mahremiyeti içeride saklıdır. Hı. Gelenleri genellikle erkekse, İç kapılar açılır, bayansa Hı -hı. dış kapılar açılır. Menteşe Belediyesi zahire pazarını komple öğretmenlere verdi. Geleneksel e, bütün nakış, dokuma, deri, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını yaşatmak için. Hafta içi her gün, sabah 9'dan gece saat 11'e kadar gönüllü ve ücretsiz öğretiyoruz. Aa süper, ben sırf evet. perşembeleri burada bir aktivite oluyor sandım. Yok, şu anda biraz ortalık dağınık ama burada... Dokuma dastar temeli devran Muğla'ya ait bir işlemedir evet. daslarıyla burada e, kilim dokuma ve tekrar unutulmayı yüz tutmuş olan deri el sanatlarını görüyoruz 12 tane dalında çantalar çok güzel. evet çantalar e, cüzdanlar hatta Muğla'nın nesi ünlü bir de biliyorsunuz göç göç çiçeği ünlü deriden yapıldı. İsmi nereden geliyor? Göç, göç. Güç güç. Güç zamanı. Beli bir günde açılıp beli bir günde kapandığı için. Hı. Burası sizin alanınız evet. mı? Evet. Merhabalar. Ebro çalışması. Evet. Sonra diyor çalışması. Bunlar satılıyor aynı zamanda burada değil mi? Evet. Yani bu evlerinde çalıştım ben. Bu Molonu Yaylası'nın yaylası. Yaylaya çıkma fırsatım olamayacak. Sadece şehir merkezini şöyle evet, yarım saat orileyim dedim ama Evet. Ama tamam. Yaylada bir çok keyifli yaşantısı. bir evmiş. <gülüyor> evet. Yaşaması da çok güzeldir. Ben Alanyalı'yı bizim yani. yaylalarımız çok soğuk olur evet. Muğla'nın yaylaları soğuk mu? Tek fark soğuk değil çünkü şehirden biraz daha düşükse şeyde randım hmm. Evet başka yerlerde yaylığı yüksek olur ya Çok zahmetli yap. yapması evet, çok zahmetliymiş evet, gibi geldi Evet onu yaptım ben Ne çok kadar eser. sürede bitiyor peki bu eser? Yani bu duruma göre ama ben bunu 3 ayda yaptım 3 ayda hı hı Çünkü desene Doğaçlama, evet. herhangi bir desen kullanmadan başlıyorum. Hı hı. Onun yanına şu gider, şu renk gider diye diye yani. Fiyatlandırmayı nasıl yapıyorsunuz? Mesela bunu geldi bir turist almak istedi, o şuna gitti, şu ne kadar? O 1500 lira. 1500 lira. Hı hı. Evler, ev örneklerimizden ev, mesela şu. Şu 1500, bu bin. Diğerleri e, 250, 500 evine göre. Evet. Duvarlardaki eserlerimiz. Onlar 150, 200 öyle. Evet. Onlar da çok ellerinize sağlık. Çok teşekkür çok ediyorum efendim Biz vakit ayırdığınız için sağ olsun. olun sağ sağ kolay gelsin. Arkadaşlar hani size köfteci'den bahsetmiştim ya bahsetmiş miydi bilmiyorum montaj nasıl olur köfteci Kemal işte bu görmüş olduğunuz küçük ya, pazar olduğu için şu an kapalı. Burası da meşhur tenekeciler çarşısı. Tenekeciler çarşısı her şehirde muhakkak vardır. Moğla'nın yani eski Moğla'nın meşhur tenekeciler çarşısı da görmüş olduğunuz bu körlardaki dükkanlar. Hepsi küçük küçük 20-25-30 metrekarelik dükkanlar ama gerçekten hafta içi çok yoğun oluyorlarmış. Biz hafta sonu yakaladığımız için böyle rahat çekim Muhakkak rakip vardır. Gördüğünüz üzere şurada Muğla köhtücüsü Kadir Usta'nın yerini görüyoruz. Ne bunu bilmem bana ahali Kemal Usta'yı söyledi. Ben de size onu önerdim. Ama muhakkak alternatifi de olacak tabii ki de küçük bir yer olsa da. çeşme kitabesi Türkçe olarak yazılmış. Evet ama burada da Osmanlıca yazılımı var ve hemen altında eskiden kullanılan bir çeşme var. Saat kulesinin hemen altında şu görmüş olduğunuz kapıların ardında da saatçi Akif vardı ve saatleri vardı nostaljik ama şu an pazar olduğu için kapalı. Devam edelim. Gördüğünüz bu küçük dükkan Muğla'nın ilk yemek dükkanı. Bütün esnaf çarşıda da buraya gelip burada karınlarını doyuruyorlarmış. Hello. <gülüyor> arkadaşlar burası da eski Mola'nın eskisi kahve kültürünün halen daha devam ettiği bir yer dediğimizde eski tabiriyle kıraathane gümbür gündür işlemekte ve herkes okey atmakta arkadaşlar Burası Yağcılar iş anıymış pazar günü her yer kapalı olduğu için bir tek burada açık yer buldum ve bir kahve içmek için mola vermek istiyorum bilir miyim? Tamam. Graveli tamam, nasıl olsun? Şekerli olsun. Şekerli. Hemen yapıyorum. Tamam. Teşekkürler. <gülüyor> Arkadaşlar bu yola bayıldım. Sarmaşıklar yolu bütün bir şekilde sarmış. Tavana baktığınızda bir Jurassic Park ya da orman havasında. Yol zaten çok nostaljik. Yani gerçekten uğrayıp yürüyüş yapıp çok güzel yerler keşfedebileceğiniz bir yer Moğla. Ben ahir ömrümde ilk defa geliyorum ama bayıldım. Arkadaşlar, Moğla'nın Klasik Kültür Merkezi hani açık alan olduğu için merak ettim. İçeri girmek istedim, müsaade istedim ve verdiler. gene çok sevdiğim Ahşap'tan iskele, Muhteşem sanırım odalarda. Bu arada keman bağlama gitar dersleri veriliyor odalarda. Teknik destek opüsü, idari büro. Aşağılar bir şekilde idari büro olsa da yukarılarda ve şu alanda anladığım kadarıyla sergi alanı oluyor. Ve gösteriler, tiyatro vesaire her şey burada gerçekleşiyor. Muhteşem bir bahçesi var. Burayı da size göstermeden geçmek istemedim. Şanslıyız. Pazar olduğu için de müsaade alabildik. Geceleri şu görmüş olduğunuz uzaktaki bayraklı yerde Atatürk'ün de yüzünün resmi varmış ama bir şekilde şu an ışıklandırma ile olduğundan dolayı gündüz bunu göremiyoruz. Sanırım burası da Nişankı'na, doğum günü, organizasyonları için yürük müzemizi ücretsiz gezebilirsiniz diyor. Yani anladığım kadarıyla bahçe kısmını bu tarz organizasyonları ayırıyorlar. Ama baktığınız zaman Yörük Obaları Derneği'ne bağlı bir müze burası. Şu an kapalıdır ama şöyle sizin için dışarıdan çekebildiğim kadar çekeyim. Kesin burada gözleme de vardır arkadaşlar. Benim en sevdiğim. Oğuz Türk boyları hmm, odun ateşinde gözleme Evet buldum gözlemeyi Arkadaşlar halka açıktır Burası açık sanırım pazar günü olmasına rağmen açık değiliz değil mi Adı ne Leli merhaba ben geçilere bakmıyorum çok şanslıyız. Çünkü teyze keçileri beslemeye gelmiş, Şeli'yi de beslemeye gelmiş ama müzenin içine girebilirsin dedi. Kimse olmayacağı için de rahat rahat çekebilirim size. Hadi gelin. <gülüyor> çok ilgimi çeken bir şey oldu arkadaşlar. Hemen göstereyim size. Atatürk'ün soy ağacı. Serik Yörükleri Derneği. Şöyle yakından alayım. Görün sizde. Atatürk'ün soy ağacı. Yine yörük kıyafetlerinden ama bu şık bir kıyafet. Modelin üstünde mankenin. Sevgili Atatürk'ümüz en baş köşede... gözleme olsaydı yardım ablacığım ya ama teşekkür ederim müsaade ettiğin için burayı gezmiş oldum en azından Aa, burada keçiler var arkadaşlar bakar mısınız saldırmazsın değil mi bana merhaba nasılsın? karnınız mı acıktı size çok tatlısınız maşallah Ayrı ömrümde arkadaşlar keçileri de bu kadar yakından görmemiştim size de göstereyim dedim Merhaba adı var mı ablacığım ikisinin de A -a. o zaman birinize Bihtar birinize Behlül diyorum tamam mı A -a. hadi görüşürüz kendinize iyi bakın. Görmüş olduğunuz hamam Muğla'nın en eski hamamı erkeklere açık diyor. Sanırım bayanlara sadece özel bir gün veriyor ya da hiç vermiyor. Şöyle bir bakalım yazısında ne yazıyor. Elvan Bey hamamıymış arkadaşlar. Muğla'nın en eski hamamı ve sırf erkeklere özel. Şu an içine girdim mimari çok hoşuma gitti ve bir baktım ki Muğla'nın en eski hamamına denk gelmiş. Kolay gelsin. Sadece erkeklere özel yazıyor. Bayanlar için bir gün var yan Evet kaç yıllık bir hamam burası? 683 yıl. Maşallah. Siz de o 683 yıl boyunca burada mıydınız? Kolay gelsin. Haftanın 7 günü açık olan bu hamamın baca kısmı, tavan kısmı acayip ilginç arkadaşlar. Doğrusu küçükken gitmiştim, Antep'te gitmiştim ama özlemişim keşke açık olsaydı da bayanlar kısmına yani yanında ayrı bir bölüm varmış. Oraya ben de gidebilseydim. bu burası çok sıcak. Hamamın en çok sevdiğim özelliği arkadaşlar. Ses Eko yaptığı için sesim çok güzel çıkıyor ve Burada şarkı söylemeye bayılıyorum. Deniz ve mehtap Sordular seni neredesin Nasıl beni terk ettin Anlamadım ki Gittin Aşkımız bitti La la la la Yani sesim bana güzel geliyor. Belki size çekim gelmiş olabilir. Şu an gerçekten üstümün <gülüyor> kıyafetli olması benim mahvetti. Fazla duramayacağım. Ama e, hamam kavramını gerçekten çok özlemişim. İçerisi çok nemli ve bomboş Onun için girebildim, müsaade ettiler. Yıllar yıllar öncesinde yapılmış olmasına rağmen halen daha bakımıyla, temizliğiyle muhteşem bir hamam. Şimdi size öneremeyeceğim bu olaya gelirseniz bu hamama da uğrayın diye. bu Büyük ihtimal yarım saat ya da bir saat mola vermeye uğrayacaksınız ama merak edenleriniz olursa bu olanın eski çarşısı içerisinde kime sorsanız gösterirler. Burası çok meşhur. Çavuşun yeri Muğla Kebabı. Muğla Kebabını daha önce yediniz mi bilmiyorum ama Çavuşun yeri küçük bir dükkan. Sabah beş buçukta çıkıyor kebap ve bir şekilde öğlene kadar kalmıyormuş. Yani şu an benim için geç oldu. Yakalayamadım ama belki dönüşte uğrayacağım. insanlar vakti zamanında da çok yapardı bunu ama halen daha yapanlar kendi içine hazırlar verirlermiş. Çok farklı bir mayası olduğu için de lezzetli bir pide çıkarmış. Ben nereye gidiyorum? Akyaka'ya gidiyorum. Orada görüşürüz.